Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere pastanelerde çıkan orijinal pastane pidesi tarifi vereceğim arkadaşlar. Diğer Ramazan pidelerine göre biraz daha şekerli ve biraz yağlı bir pide. Tadını bilenler bilir. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir lezzet. Pastane pidesi için gerekli olan malzemelerimiz. 250 gram un, 40 gram sıvı yağ. 140 gram süt. 15 gram yaş maya. 25 gram toz şeker. Ve 5 gram tuz arkadaşlar. Hamurumu tezgahın üstünde yoğurmak istiyorum. Bunun için ortasını açmam gerekiyor. Eğer tezgahınızın üstünde yoğurmak istemiyorsanız bir kabın içinde de yoğurabilirsiniz. Evet sütü, yağı. Tuzu ve şekeri ilave edip Bunları biraz karıştıracağım Tuz ve şekerin içinde erimesini sağlamam gerekiyor Sonrasında Kenarlarından azar azar un alarak Ardından yaş mayamı ilave edip Hamur haline getireceğim Hiçbir şekilde sonradan Su veya süt eklemeyeceksiniz Bu tarife gramajlarına aynı uyduğunuz takdirde Evet bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Hamur iyice topladıktan sonra fazla yoğurmayın. Hamurun lastiklenmemesi gerekiyor. Yani içinde tuzunu, şekerini, mayasını falan yediği zaman hamurunuz fazla hamuru yoğurmayın. Çabucak lastiklenen bir hamur olduğu için riske atmamanız lazım. Lastiklenirse güzel kabarmaz ve güzelce yayamazsınız hamurunuzu. Büyük gözükmez. Evet mayam da iyice içinde eridi. Şimdi unun hepsini ilave edip hamur elde ettim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yani bundan yumuşak olursa hiçbir problem olmaz. Ama bu ayardan sert olursa pideniz güzel olmaz. Ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi olur. Evet hamurumu topladım. Bütün çatlak parçalarda alt kısmını aldım az önce gösterdiğim gibi. Şimdi üzerine güzelce bastırıp tezgahımın üzerinde yaklaşık bir yarım saat dinlendirdim. Üstünü kapatabilirsiniz. Açıkta kalsa hiçbir problem olmaz. Kurumayan bir hamur. Ve yarım saat dinlendikten sonra bu şekilde elimle hamurumu açıyorum. Merdane de kullanabilirsiniz bu aşamada ama elinizle açarsanız daha iyi olur. Merdane, merdane kullandığınız zaman hamurunuz çok fazla sönecektir. Evet bu şekilde elimle genişletiyorum. Ve tepsimin üzerine alıp 50 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat mayalandıracağım. Evet 50 derecelik fırında yaklaşık yarım saat mayalandırdım. Gördüğünüz gibi kabardı. Ve bir adet yumurta sarısının hepsini pidemin üzerine güzelce sürüp susam ve çörek otağı atacağım. Pidenize 50 derecede fırınınızda mayalandırıp çıkarttıktan sonra fırınınızın ayarını Direkt 180'e çekmeniz lazım. Çünkü pide sıcak fırına girecek. 180 derecelik fırında 12 ile 15 dakika arasında pişirmeniz lazım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pidemi pişirdim. Yani burada pidenize tırnak atabilirsiniz ama attığınız zaman çok fazla kabaran bir pide olduğu için attığınız tırnakların izi hiçbir şekilde belli olmayacaktır. Onun için ben gerek duymadım tırnak atmaya ama siz tırnak atıp da yapabilirsiniz. Söylediğim gibi çok kabardığı için yapmış olduğunuz tırnak izleri hiçbir şekilde gözükmeyecektir. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum yaparak sorabilirsiniz. En kısa zamanda cevap verilecektir. Videomu izleyip beğendiyseniz bize destek olmanız için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.